Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 15 Mart çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Meydanı'ndayız. Gölbaşı Meydanı'ndan size son durumları aktarmaya çalışacağım. Malumunuz 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden oldukça etkilenmişti bizim Gölbaşı ilçemiz. Tabi iki gündür aralıksız devam eden yağmurlar sonrasında dün gece itibariyle de sel meydana geldi. Hem Adıyaman'ı hem Şanlıurfa'yı sel vurdu. Adıyaman'ın Tut ilçesinde de sel felaketinden dolayı bir konteyner sel sularına kapıldı ve bir kişi ölü 4 kişi ise kayıp. Gölbaşı da yine Tut ilçesine 32 kilometre mesafede uzaklıkta bulunan bir ilçe. Burası da yine sel sularından ciddi manada etkilenmiş bir yer. Şimdi ben hemen size Gölbaşı meydandan son durumları aktarmaya çalışacağım. Şimdi mahalle aralarında dolaşmaya çalışıyoruz. Mahalle aralarında sel baskınları bazı mahallelerde meydana gelmiş durumda. Bazı çadırlar sel sularından etkilenmiş durumda. Hemen şimdi size Gölbaşı'nın meydanını şöyle bir göstermeye çalışayım. Buralarda binalar vardı. Binalar yıkılmıştı tabii. Binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyordu. Bu taraf belediyeye doğru giden sokak. Buradaki binalar da yine yıkılmış durumda. Şimdi ben size Hürriyet Mahallesi'nden gelip gölbaşı gölüne doğru akan dereyi göstereceğim. Şu taraftan göstereyim. Evet burası çarşıya doğru giden yol. Buradaki binalar da tamamen yıkılmış durumda. Şimdi buralarda bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir taraftan da su borularının yenilenmesi ve tadilatı yapılıyordu. Gördüğünüz gibi şehrin içme suyunu sağlayan su boruları tamir ediliyor. Tabi burada yayın yapmak zor, çekim yapmak zor. Gördüğünüz gibi dere bu şekilde akıyor. Henüz taşmış değil ama ilerleyen saatlerde ne olacağı belli değil. Kamerada ne kadar belli olur bilemiyorum ama ileride Derenin içerisinde çalışan bir kepçeyi görüyorum muhtemelen Dere tıkanmasın diye Suyun akışı kesilmesin diye Derenin temizlenme çalışmaları yapılıyor Evet burada bir tane motosiklet Bu halde Ben hemen O çalışmaya doğru Bir gidip size göstermek istiyorum Gece boyunca yağmur aralıksız bir şekilde devam etti. Çadır içerisinde uyumak gerçekten zor. Tabi en önemlisi çadırı su basıyor. Su baskınları var. Şiddetli yağan yağmur neticesinde de çadır içerisinde uyumak biraz zorlaşıyor. Tabi burada gördüğünüz gibi böyle bir çukur oluşmuş durumda depremden dolayı. Evet bir taraftan yıkımlar ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan da tabi sel vurdu. Yani 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası Gölbaşı ilçesi bu depremden ciddi manada etkilenmişti. Şimdi de 14 ve 15 Mart itibariyle de selden etkilenmiş durumda. Burayı ben anlatmıştım benim. Çocukluğumun geçtiği, büyüdüğüm bina yıkılmıştı. Şimdi ileride evet iş makinası çalışıyor görüyorsunuz. Ee, derenin taşma ihtimaline karşı temizlik çalışmaları yapılıyor anladığım kadarıyla. Çünkü su seviyesi köprünün hemen üzerine yaklaşmış durumda. Olası bir e, köprünün kapanması ihtimali sonrası burada taşkınlar meydana gelebilir. Zaten depremden dolayı derenin duvarları, istinat duvarları bu şekilde yıkılmış durumda. Hemen şimdi o çalışmayı da yerinde inceleyelim. Bir taraftan yağmur hala devam ediyor. Rüzgar da var. Evet burada dere neredeyse taşmak üzereymiş. Görevliler gelmişler burayı. Derenin kapanma veya tıkanma ihtimaline karşı temizlemeye çalışıyorlar. Depremden dolayı yan yatan binaları da görüyorsunuz bu arada. Evet. Şansımıza Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a denk geldik. Evet, burası Hürriyet Mahallesi'nden gelip Gölbaşı Gölü'ne devam eden dere. Bu derede belediye ekipleri, görevliler derenin tıkanma ihtimaline karşı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şuradaki depremin boyutunu gözler önüne seren şu yıkımları hemen size göstereyim. Belediye Başkanı'nın yanına gidip bilgi almaya çalışacağım.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 sel durumu ile ilgili son gelişmeleri almaya çalışacağım ben. Başka size zahmet tutma şansınız var mı? Evet. Şu an çok sağ olun. Teşekkür edersin. Dersin. Evet. Dünden beri gece saat 3'den beri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte. Aman gitme. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sel felaketine karşı dört tane deremiz var ilçemizden geçen. Bu derelerin ıstahlarını ile uğraşıyoruz. Ee, gördüğünüz üzere. Ee, şu anda e, çok şükür selle ilgili bir durumumuz yok. Tabii çadırları su falan bastı ama e, sel felaketiyle ilgili önlemlerimizi aldık. Gece üçten beri tüm personelimiz sahada e, şu anda çalışmalarını sürdürmekte. İnşallah e, bir sel felaketine maruz kalmadan atlatacağımızı düşünüyoruz. E, tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum sağ olsunlar. E, İskender Bey yol başında sel felaketinden dolayı herhangi bir var mı? Yok e, bizde sel olmadı zaten. Gece üçten beri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte. E, çadırları tabi ki sular bastı yani çadırları ama o mağduriyetler de bir taraftan ekiplerimiz tarafından giderilmekte.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 bir taraftan da şiddetli yağmur var Umarım Gölbaşı bir de selle mücadele etmek durumunda kalmaz şimdi ben buradan hemen tekrardan meydana doğru devam edeyim meydana doğru devam edip izlenimleri izlenimlerimi size aktarmaya çalışıp devam edeceğim Şimdi hemen bir özet geçeyim. Gölbaşı ilçesine sel vurmadı. Ama şiddetli yağış devam ediyor. Ee, şiddetli yağıştan dolayı tabi çadırda yaşayan vatandaşlar zorluk çekiyor. Evet burada bir ev yıkılmış durumda. Eski bir ev. Tabi kanal boyunca meydana doğru devam ediyorum ben. Burada bir taraftan deprem bir taraftan Yağmur. Biz de zaten gördüğünüz gibi çizmelerimizle zor şartlar altında bir taraftan da elimizde şemsiye sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Hemen durumları anlatmaya çalışıyorum. Onur kardeşimiz burada. Onur'a da bir selam verelim. Onur çok geçmiş olsun. Tamam. Onur işitmede problem yaşıyor maalesef. Geçmiş olsun. Ee, Gölbaşı'nda son durumlar bu şekilde Başkan'ın söylediği üzere Gölbaşı ilçesinde 4 tane dere mevcut Bu derelerin ıslah çalışmaları yapılıyor Bu karşıda gördüğünüz evler depremden sonra iş makineleri tarafından yıkıldı bu yıkılmış olan köşe başındaki ev benim 4 yaşından itibaren taşındığımız büyüdüğüm ve üniversiteye kadar yaşadığım evde bu evde yıkılmış oldu şimdi buradan çıkıp biraz daha çadırları dolaşıp sonrasında konteyner kente gitmeyi düşünüyorum konteyner kentte konteyner da insanlar Geceyi nasıl geçirdi? Bir de son durumu onlardan öğrenelim. Bu dere Hürriyet Mahallesi'nden başlıyor. Gölbaşı meydandan geçiyor. Sonra Yeni Mahalle boyunca böyle aşağıda Gölbaşı gölüne kadar giden bir dere. Tabi bu derenin Tıkanması demek ee, Özellikle yeni mahalleyi Rüyet mahallesini Yağmur sularının vurması demek O yüzden bu dere çok önemli Bu sebeple de iş makineleri zaten Derede herhangi bir tıkanma ihtimaline karşı Çalışma yürütüyorlar Dereyi temizlemeye çalışıyorlar Tabi depremin boyutunu da bir taraftan görüyorsunuz yollar tamamen harap olmuş durumda, binalar yıkılmış durumda. Bu sefer şuradan gideyim hem yıkılmış binaları da sizlere göstereyim. Bu sokakta yine depremden en çok etkilenen sokaklardan bir tanesiydi. Bunlar depremde yıkılan binalar. Bildiğim kadarıyla bu binada da çok sayıda vefat eden vatandaşımız var. Maalesef içlerinden tanıdıklarımız da var. Evet. Yani dün Adıyaman'a gittim. Yani Adıyaman'da tamamen hayalet şehre dönmüş durumda. Gölbaşı da hakeza öyle Evet bu binada böyle hemen şurada enkazın üzerinden çıkıp meydana doğru gitmeye çalışayım maalesef son durum bu şekilde Evet buradan meydana doğru gidiyoruz bir taraftan deprem bir taraftan sel Hayatı ciddi manada olumsuz etkilemiş durumda. Binalar yıkılmış. iş yerleri yıkılmış. Hayat tamamen durmuş durumda. Enkazların arasında sizlere bilgi vermeye son durumları anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki bir binada ilk depremde tamamen yıkılmıştı. Maalesef bu deprem olayı bizim böyle oturup düşünüp bazı şeylerin muhasebesini yapmamızı gerektiriyor. Hep diyorum daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Bir zamanlar rezidanslarla 3 artı bir, 4 artı bir evlerle doymayan nefsimizi şimdi bir göz çadırlarda doyurmaya terbiye etmeye çalışıyoruz. Bu da bizlere depremin verdiği, doğal felaketlerin verdiği en büyük derslerden bir tanesi. Burası Adıyaman Gölbaşı ilçesinin meydanı. Meydanda şu an hayat tamamen durmuş. Yok yani hayat yok daha doğrusu. Sadece iş makineleri var. Enkazları yıkmaya çalışıyor. Enkazları toplayıp şehir dışına doğru götürmeye çalışıyorlar. Evet son durum bu şekilde.